Değerli arkadaşlar, Başak Burcu Nisan ayı Burç yorumlarına hoş geldiniz. Ben astrolog Arif Aydın. Gelin Başak Burcu'nun Nisan ayında neler neler bekliyor. Gelin Burçtaşlarım sizlere biraz anlatalım neler var neler yok. Evet, herkese selamlar sevgili Burçtaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Hani... Eskiden astroloji cahiliyken ne diyorduk burcumuz şu burcumuz bu ama artık ne diyoruz artık biz doğu bir doğum haritamız var diyoruz değil mi işte doğum haritamız bizim için çok önemli neden çünkü doğum haritamız aslına bakarsanız bizim burçlarımızdan ki yani 12 tane burcumuzdan bir tanesi olan güneş burcumuzdan ibaret olmadığımızı anlatıyor değerli burç taşlarım evet şimdi gelelim Nisan ayında sizleri neler bekliyor bizlere neler bekliyor? Ama ama tabii ki bu arada ne unuttuk? Kanalımı beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca burç bu konuyla alakalı düşünceleriniz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet. Kanalımı beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. Geldik değerli arkadaşlar. Başak burcunun Nisan ayındaki olayları nelermiş? Venüs ve Uranüs 9. evimizde kavuşuyormuş değerli arkadaşlar. Şimdi bu Venüs ve Uranüs olayı gerçekten ilginç bir olay. Çünkü Uranüs'ün olduğu yerlerde ani enerjiler meydana geliyor. Bu da demek oluyor ki Nisan'ın ilk haftası yurt dışıyla bağlantılı iş, işlerinizde yabancılarla olan konularınızda ileri düzey eğitim alanlarında ya da yasal hukuksal süreçleriniz varsa veya evliyseniz eşinizin akrabalarıyla ilgili bir takım konularda sürpriz ve beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz diyor. Bakın burada ben size bir tiyo vereyim değerli arkadaşlar. O da şu. Dokuzuncu ev demek arkadaşlar sizin eğitimle alakalı, öğretimle alakalı ve aynı zamanda hukukla alakalı konularınıza ifade ediyor. Ancak eşinizin yani doğum haritanızdaki eşinizi gösteren yer. 7. eviniz Astrolojide ev türetme denilen bir kavram vardır Normalde 3. eviniz Kardeşlerinizin evidir Ve 7. evinizde Eşinizin evidir Ve 7. eviniz Eşinizin evi ise Eşinizin kardeşleri nerede, nerede olacaktır 7. evden 3 ev sonra olacaktır Yani 9. evde Yani kayın biraderiniz Ya da kayın sisteriniz Artık neyse baldızınız Bunlarla alakalı konular sizin gündeminiz olabilir. Neden arkadaşlar? Çünkü 7. ev eşse 7. evden 3 ev yukarıya gittiğiniz zaman ev türetme sistemine göre 9. evde sizin eşinizin kardeşleri oluyor. Ve yine e, özellikle başaklar ya da progresyondaki yükselen başaklar bunlar da ciddi anlamda geçen sene evlilikle alakalı ciddi problemler yaşadılar. Bazılarının boşanma süreçleri davaları Sürüyor, bazıları sürüncemede kaldı vesaire gibi konular var. Ya da tam olarak içinize sinmeyen durumlar olmuştu. Bunlarla alakalı ani gelişmeler yaşanabilir. Ne yaşanabilir hocam? Oradaki venüs, Uranüs'te tetikleme yapıp tekrar barışabilirsiniz. Bu bir. Venüs, uranüs tetikleme yapar kanlı bıçaklı olabilirsiniz. Bu iki. Bunu nasıl anlayacağız? Tabii ki doğum haritanızdan anlayacağız arkadaşlar. Doğum haritası zaten başında da söylemiştik. Doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz 0 543 20 90 444. Yani şu, yani şu anda ekranda görmüş olduğunuz e, alandan e, WhatsApp üzerinden benimle temasa geçebilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar tekrar gelelim konumuza. Venüs ve Uranüs'ün ne dedik? Kavuşumu dedik. Ve 9. ev dedik. Ve... Burada oluşabilecek durumlardan sizlere bahsettik. 6 Nisan'da terazi burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu terazi burcundaki dolunay arkadaşlar sizin tam ikinci evinize denk geliyor. Yani paralar. Paralar. Hani Napolyon ne demiş? Para, para, para. Evet çalışıp çabalara, çabalayarak ürettikleriniz. Yani sizin ürettiğiniz. Eşinizin parası değil. Bak burada hataya düşmeyin. Maddi kazançlarınız, işinizden elde ettiğiniz ve gelirler. Zaten deri gibi çalışıyorsunuz. 10 çalışıyorsunuz, 5 alıyorsunuz. Değil mi bazılarınız? Krediler, borçlar, mahkemeler, miraslar, sigortalar gibi bir takım konularda beklediklerinizi somut bir şekilde de elde edebilirsiniz. Arkadaşlar, dolunaylar hayatımızdaki bazı olayların sonlanmasını, bitişini, değişimini gösterir. Sizler de bu süreçte maddi konularla ilgili bir final ve yenilenme dönemine giriyorsunuz. Muallakta kalmış parasal konularınız, yatırımlarınız alacak verecekleriniz varsa artık netleşmeye başlayacaktır. Mesela ne olabilir hocam? İşte geçtiğimiz senelerde bir beklentiniz varmıştır. Bir yerden bir vaat almışsınızdır. Onun bir türlü gerçekleşmemiştir ve bunun gerçekleşmesini bekliyormuşsunuzdur. İşte bu noktada arkadaşlar ne olacak? Bununla alakalı beklentileriniz gerçekleşmesi gündeme gelebilir. 21 Mayıs'a geldiğimizde Yengeç Burcu da sizin 11. evinizde ilerleyecek olan Mars yani 11. eviniz sizin toplumla alakalı konular ve burada sosyal çevre arkadaşlarınız arasındaki duygusal çatışmalar gerginlik ve agresyonlar oluşabiliyor. Niye hocam çünkü Mars öfkedir arkadaşlar ve Yengeç de sizin 11. evinizde ne olacaktır burada ciddi anlamda bir problemler yaşayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi de Arkadaşlarınıza aile gibi yani ailenizin bir parçasıymış gibi görme eğilimine girmeyin Onların o samimi görünümlerine kanmayın değerli yükselen başaklar Buna dikkat edin Özellikle 15 Nisan'dan sonra Mars 8. evinizdeki çirona kare yapacak İşte bu 8. evdeki Chiron bitmeyen borçlar demek arkadaşlar Öde öde öde öde bitmiyordu. Çalışıyorduk çalışıyorduk çalışıyorduk. ırgat gibiydik ve sonuçta Mokokko. Yani evet bu dünyaya geldik gidiyoruz ve hala deli gibi çalışıyoruz. İşte oradaki Chiron da deliyi büyütüyor arkadaşlar. Özellikle eşe verilen paralar ya da eşe verilen paraların giderleri bir gidiyor bir daha geri gelmiyor. Millet eşten gelir sağlamak ister ama yükselen başaklar bir bakıyorsunuz ne oluyor? Tam tersi bir durumla karşı karşıya kalabiliyor. E, dedik ki Çiron'a kare yaparak ilerleyecek. Bulunduğunuz gruplar, topluluklar, e, arkadaşlar bunlara dikkat edin. Çünkü e, bu sefer eşinize yaptığınız harcamalar değil de arkadaşlarınız yüzünden ya da el ne der diye yaptığınız harcamalar var ya bunlar sizin gündeminizde Gider deliğini büyütecek arkadaşlar. Şimdi nasıl hocam gider deliğini büyütecek? Ee, şöyle diyelim ayağını yorganına göre uzat diye bir deyim var biliyorsun. Ayağını yorganına göre uzatmazsan ayağın e, açıkta kalır, cıvıldak kalır. Dolayısıyla da zaten bu tarihlerde ki Mayıs ayında bütün dünyada ciddi anlamda e, kapitalist sistem, Amerika vesaire gibi alanlar, e, bankalar, şunlar bunlar zaten karışacak. Dolayısıyla da bunlar Plüton'un tabi buradaki geri hareketiyle alakalı aslında bunlar. Bunlar karışınca arkadaşlar ne olacak? Türkiye'de hani bazıları diyor ya işte şu bassın bu Amerika şöyle olsun bu Amerika böyle bu olsun. Dünya para birime dolar arkadaşlar. Amerika batarsa beraberinde ilk götüreceği ülkelerden bir tanesi Türkiye'dir. Bizim ekonomi biliyorsunuz oraya bağlı. Her ne kadar yok efendim ne alakası var ne bağlantısı var falan filan deseniz bile. O e, İkiz Kulelerin biliyorsunuz vurulduğu bir dönem vardı. Bütün dünyada dolar dip yaparken Türkiye'de tavan yapmıştı. Buradan da e, bu konuda fikri olanların bu olayın neden böyle olduğunu e, çözsünler o zaman diyebiliriz. Evet e, yani her şey zahirde göründüğü gibi değil arkadaşlar. Bir de batını var bazı meselelerin. Burada bakın ben size çok önemli şeyler anlatıyorum değil mi? Dedik ki arkadaş kazı yememeye, yememeye çalışın. Yoksa arkadaşlarınız size maliyetleri yükselebilir. Yine el ne der diye yapacağınız harcamalar bunlar da ciddi anlamda sıkıntılar getirebilir. Çünkü günün sonunda o borçları siz ödeyeceksiniz. El ödemeyecek. Ona göre alın ona göre satın. Evet bu dönemde arkadaşlar 15 Nisan 7 Mayıs arası ee, da Burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de bazılarınız için sağlık kontrollerini yaptırsınlar. Bazıları işte ne bileyim operasyon geçirebilirler, ameliyat olabilirler ya da kazalara açık bir dönem olabilir. Kazalara karşı dikkat etmenizde yarar var. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Hocam başaklar mı yükselen başaklar mı gibilerinden burç yorumları görmekteyim. Biz bunları yükselene göre çıkartıyoruz. Bu, bunlar farklı yöntemlerle de çıkabilir. Yani işte güneşi birinci ev alırsınız falan. Bunun gibi ama burada herkesin doğum haritasında e, güneş aynı evde değil. Anlatabiliyor muyum? Farklı farklı jenerasyonlar var. Bu şekilde bunun yöntemi genel olarak bu şekilde çıkıyor. E, ama sizin kendi bireysel doğum haritanız arkadaşlar bunlardan çok daha Farklı. Burada genel bir konulardan bahsediyoruz biz burada. 20 Nisan'da Koç burcunda güçlü bir güneş tutulması var. Nisan başlangıcı ile beraber birlikte ne olacak? Yaşadıklarınız ve gelen mesajları iyi anlamaya çalışmanız gerekiyor. Yani evrenin mesajları var ya. Hani evren size bir mesaj gönderiyor. Önce tık tık tık diyor. Ondan sonra pat pat pat diyor. Ondan sonra güm güm güm güm, güm diyor. İşte burada kendi kafanızın içindeki hırslarınızı bir kenara koyup Kalbinizi dinlemeniz lazım yükselen başaklar. Çünkü bu tutulmayla birlikte bu konularla ilgili beklentilerinizi hayatınıza somut bir şekilde girmeye başlayabilir. Uzun süredir beklediğiniz bir para, borç ödeme, nafaka, miras varsa bunlarla ilgili önemli adımlar atabilirsiniz. Ya da e, karşı taraf size bu, bu şekilde ödemeler yapabilir, para verebilir. Yani para, para veren altın bulsun değil mi arkadaşlar? Evet devam ettiğimizde 21 Nisan'a geldik. 21 Nisan'da neler oluyor? Merkür Boğa Burcu'nda retro harekete başlıyor. İşte bu retro hareketler arkadaşlar ikizler ve e, Başak Burcu'na özellikle Başak e, noktasına çok etkilenir arkadaşlar. Ancak doğum haritasında ya da progresyon haritalarınızda e, bu şekilde retro merkürünüz varsa bunlar sizin için fırsatlar da oluşturabilir. Ama bazılarınızda kafa durması ya da böyle elektronik eşyalarda, bilgisayarlarda ve da buna benzer konularda bir şeyler yapmak istersiniz ama bir türlü tırmalar durursunuz. Bir türlü sistemi oturturamazsınız Mesela kendimden biliyorum. Geçen Merkür Retrosu'nda telefonu yanlışlıkla nereden bastıysam güncellemeye bir bası verdim Eyvah dedim. Güncelleme başladı arkadaşlar. Sonra biliyorum yani bir şey de olabilir. Sonra ne oldu? güncellede e, i̇yi dedim. Sonra mikrofonu bir taktım. Sizlere videolar çekeceğim. O da ne? O da ne? Mikrofon çalışmıyor. <gülüyor> Sonra o Mercury Retrosu bize işte geldi böyle bir mikrofon e, mus olmasına sebep oldu. E, her zaman kullandığımız standart yaka mikrofonunu telefonda kullanamaz hale geldik. Gel şu bakın görüyorsun ses daha temiz oldu. Gördüğünüz gibi tekamül açısından baktığımız zaman Retro'larda artık e, sizin ya da benim mesela sizler için daha iyi ses kalitesi sunmama sebep oldu bu şekilde. Hani birazcık bazı şeylerde olaya nereden baktığınızda önemlidir. Ya da evrenin size mesajlarıyla iteklediği alanlar vardır. Gitmeniz gereken alanlar vardır. Bunlar da doğum haritasında nokta atışı itibariyle vardır değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz astroarif.com web sistem. Eğer bu konularda merakınız varsa astroloji ya da bu tarz konularda burada baya çok bilgilerimiz var. Ee, yine doğum haritası analizi için şu anda ekranda görmüş olduğunuz 0 543 20 444 nolu whatsapp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Ee, şimdi kanalımı beğendiğiniz için ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum ama daha bitmedi daha gitmeyin bir yere. Daha olayın başka boyutlarından da biraz sizlere konuşalım. Neler var bakalım. Evet ne dedik 21 Nisan'daki bu Boğa burcundaki e, retro harekete başlayacak da Merkür Merkür'ün retrosu boğa burcunda bazılarınızın e, para kaybettiği zamanları tekrar para kazanması noktasında etkileyebilir buna e, bu olabilir Ancak bu 21 Nisan'da başlayacak olan retro Mayıs ayındaki Plüto geri hareketiyle birleşince orada e, dikkatli olmakta yarar var arkadaşlar Evet, bu siz başakları direkt olarak etkileyebilecek bir durum. Bu süreçte özellikle iletişiminize, aklınızdan geçirdiğiniz düşüncelerinize çok fazla dikkat etmeniz lazım. Yakın çevreniz, kendinizi yakın hissettiğiniz insanlar, kardeşler, kuzenler, komşular, birlikte eğitim aldığınız insanlar gibi çevreniz tarafından sözlü ya da zihinsel düşüncelere manipüle edilebilirsiniz. Ya da tam tersi siz manipüle edici olabilirsiniz. Trafikte kısa mesafe seyahatlerinde dikkatli olmanız gerekiyor. Aldığınız eğitimler varsa dikkat dağınıklıklara odaklanamama gibi ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Böyle olduğu zaman ne yapacağız? Dayanacağız omega 3'er değil mi? İşte ben geçenlerde bir arkadaşım göndermiş bana sağ olsun memleketten. Reishi kahve göndermiş. Çok güzeldi. Ee, ve gerçekten bu dikkat dağınıklığı ya da enerji düşüklüğüne çok e, faydası oldu. E, i̇steyen olursa e, onunla da tabii ki temasa geçebilir. E, buradan e, sorarsanız söyleriz. Bahsettiğiniz, e, Bahsettiğimiz bu konularda arkadaşlar yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Yani dediğim gibi parasal konularda daha öncelerden ertelediğiniz bazı fikirler varsa... Buna gireş, giriş yapabilirsiniz. Ama buna dikkat etmeniz gereken şey şu. Kendi haritanıza bağlı. Bakın üzerine basa basa ediyorum. Kendi haritanızda retro merkürünüz yoksa orada bir iddialarsınız. Bakın bir de şu son dönemde e, böyle kritik zamanlarda borsa manipülatörleri milleti borsalara filan sokuyor. Tamam mı? Sonra e, dikkat edin yani. Bir atasözü vardır. Bir atasözü vardır. <gülüyor> yani şemsiye açılmaz diye dikkat edin arkadaşlar yani affedersiniz ama hani hakikaten hani bu dönemler ayağa yere basmayan yerlere e girilmesi konusunda çok dikkat edilmesi gereken zamanlar yani altın bile alacak olsam ne yaparım gider fiziksel halini almak daha iyi biliyorsunuz bankalarda xau hesapları var gramla altın alabiliyorsunuz orada altın varmış gibi size endeksleyip veriyorlar ama aslında yani bir şey verdikleri yok ve yarın bir gün A ben altınımı istiyorum kardeşim dediğinizde ortalık çok karışabilir. Ve bazı ülkeler Amerika'dan belki altınlarını isteyecek. Biliyorsunuz Almanya bir kere istemişti. Dediler şu an veremeyiz. Ne zaman verirsiniz dediler. 2 yıl sonra dedi. Yani düşünün yani olayı. Böyle durumlar var dünyada. Nereye gidiyor bu altınlar. Evet. Şimdi Hakan Yedican Hoca aklıma geldi. İşte bu Anunnakiler teorileri filan vardır biliyorsunuz. Altınları onlara gidiyor falan şeklinde. Ee, bazı Anunnaki'ci görüşler de var arkadaşlar ama e, dünya kurulalı altın her zaman ön plandadır biliyorsunuz. Evet şimdi size niye bunları anlattım? Çünkü siz Başak'sınız. Başak materyalist bir yapıya sahiptir ve e, para onlar için birazcık daha önemli. Hocam para herkes için önemli değil mi? Herkes için senin kadar önemli değil. Niye biliyor musun? Senin derdin kendini güvende hissetmek. Yani geleceğini garanti altına almak sebebi de hani çok garantili olmaktan ziyade gelecek kaygısından kurtulmak istiyorsun biliyorum. Ve bundan dolayı da ne yapacaksın? Kendin için kenara köşeye bir şeyler atacaksın. Kötü günler için bir şeyler atacaksın. Bu yüzden sana anlatıyorum. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kenara köşeye kötü günler için bir şey atma. Bu kafayı değiştir. Ne yapacağım hocam? Güzel günler için bir şey bir şey at kenara. Mesela tatile gideceğim diye para biriktir. Para at kenara. Eğer sen günün sonunda bilinçaltını kötü günler için e, kenara para atayım dersem mesela gidip araban bozulur arabaya harcarsın parayı. Ah, i̇şte tam da o kadar para iyi ki de biriktirmişim dersin. Ya arkadaş bırak dünya sen mi düzelteceksin sevgili Başak. Yani bunlara dikkat edin. Yoksa bu işin sonu e, kötü. Niye? Yaş geliyor, büyüyorsun kocaman oluyorsun. Hala daha düzeltilecek şeyler geliyor geliyor seni buluyor. Ya Bırak biraz hani şey vardır eskiden küçükken tet oynardık falan evelik geçerdi falan. Bazen bir şey yapmamak gerekiyor. evelik geçsin bir başkası e, o konuyu devrasın Bazen öyle olması daha iyi olabiliyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Yorulduk değil mi? Gerçekten de yorulduk. Evet değerli arkadaşlar ben astrolog Arif Aydın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nisan ayı burç yorumlarıyla geldik karşınıza. Ve sizlere... Nisan ayında olabilecek potansiyel durumlarla alakalı bilgiler vermeye çalıştık. Bilgiler anlatmaya çalıştık. Bunlarla da alakalı inşallah sizler için çok faydası oluyordur diye düşünüyorum. Buradaki yorumların genel olduğunu unutmayın değerli arkadaşlar. Evet. Beğen butonuna bastığınız için ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki burç yorumları veya da astroloji ile ilgili konularda görüşmek üzere. Aa,